veya acı bir azaba uğratılmaktan başka ne olabilir? Yusuf, kendisi benden yararlanmak istedi dedi. Hanımın atrabasından biri de şöyle şahitlik etti. Eğer gömleği önden yırtılmış ise hanım doğru söylemiştir. O zaman bu yalancılardandır. Yok eğer arkadan yırtılmış ise hanım yalan söylemiştir. O zaman bu doğru söyleyenlerdendir.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 Sevgi yüreğini yakıp kavuruyormuş, görüyoruz ki kadın çıldırmış besbelli, dediler. Aziz'in karısı onların gizliden gizliye dedikodu yaydıklarını işitince onlara davetçi gönderdi ve onlara mükellef bir sofra hazırladı. Her birine birer bıçak verdi. Biri taraftan da Yusuf'a çık karşılarına dedi. Görür görmez hepsi onu gözlerine çok büyüttüler.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 ve ahireti inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Bizim Allah'a hiçbir şey ortak tutmamız olmaz. Bu bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey benim zından arkadaşlarım! Ayrı ayrı birçok tanrılar mı daha hayırlı, yoksa her şeye hakim,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 onun hırsızlık edenin cezası nedir?" dediler. Kimi yükünde çıkarsa o kendisi onun cezasıdır. Biz zalimlere işte böyle ceza veririz. Bunun üzerine Yusuf kardeşinin eşyalarından önce onların eşyalarını aramaya başladı. Sonra su kabını kardeşlerinin yükünün içinden çıkardı. İşte Yusuf'a biz böyle bir oyun öğrettik.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 Lakin kendisinden önce gelen kitapların tasdiki, her şeyin ayrıntılarıyla açıklayıcısı ve iman edecek bir kavim için hidayet ve rahmettir. Sadakallahü lasim.